İzamatü hamilül Kur'an ev Allahu Teala ilel ardı ella tekulu ella tekul lahmuhu. "Kâret ilâhi keyfe akulu lahmuhu ve kelamuke fi julfihi." Câbir radıyallahu anh'ten. Efendim bu herkese müjde değil, hafızlara müjde. Ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadis-i şerifinde? İzamatü hamilül Kur'an. Kur'an-ı Kerim'i taşıyan, hamile Kur'andan olan yani hafız demek. Hafızasında taşımak. Yoksa eline musafa almış, yüz kesesinde omuzuna taşıyor o değil. Ezberlemiş olan hamili Kur'an. Öldüğü zaman hamili Kur'an'dan hafızlardan birisi öldüğü zaman evallahu ilel ardır. Allah yeryüzüne vahyeder. Toprağa yeryüzüne vahyeder ki ellateküllahmehu. Bu kulumun etini yeme. Çürükme bu kulumun etini. Olduğu gibi kalsın kabirde. Toprak olmasın. Toprak da cevap olarak der ki, ey benim Rabbim ben onun etini nasıl yiyebilirim, çürütebilirim ki ve kelamüke fî cevhihi senin kelamın onun içindeyken ben onun ne cesaretle nasıl çürütebilirim? Mümkün mü? Çürütmem, çürütemem. Yani çünkü senin kelamını ezberlemiş hafızasında o var demek oluyor. Şimdi şeyde Sasani hükümdarları arasında Enûşirvan veya Nûşirevan adlı adaletli bir hükümdar varmış. ile tanınmış yani enûşirvan Adil derler tarih kitaplarında. Peygamber Efendimiz'den biraz önce yaşamış, yani görmemiş o çağa yetişmemiş. Peygamber Efendimiz'in zamanındaki Sasani hükümdarı, Peygamber Efendimiz'in elçisini öldürmüş, mektubunu yırtmış. O kafir. O yırtmış mektubu. Allah da o mektubu yırtıp parçaladığı gibi, Allah da onun mülkünün parça parça esin diye beddua etmiş. O Sasani hükümdarı, bilmem 5. Şapur mi ne adı, efendim, o kafiri, oğlu öldürüyor. Allah'ın şeyine bak peygamberin beddaasına uğradığı için oğlu katletmiş ondan sonra da mülkü parça parça o peygamber efendimizin mektubunu yırttığı gibi parça parça parçalanmış şimdi bu en o adil efendim şey yapmış yani ava çıkmış da yemek pişirmişler avladıkları avı odunla pişirmişler tuz lazım karşı köyden gidin alın tuzu demiş ama parasıyla alın demiş efendim demişler tuzdan ucuz bol ne var yani tuza da para mı Yo demiş. Yani hükümdar tebaadan parasız tuz alırsa ne olacak diye parasız tuz alırsa hükümdarın memurları halkın derisini yüzer demiş. Ondan ondan öyle gördüler mi? Fırsat buldular mı? Derisini yüzer. Parasıyla alacaksın. Böyle adaletliymiş. Şimdi hadisi şerifte geçiyor ki adaletli hükümdarla ilmiyle amil olan alemin etini toprak yemez. Yani çürümez. İlmiyle amil olan. Burada da Kur'an'ı ezbere bilen deniliyor. Tabi demek ki Kur'an'ı Kerim'i bilip de onunla amel etti mi Kur'an'ı taşıyan insan oluyor. Kur'an'ın ehli olmuş oluyor insan. Şimdi Müslüman'ın kabri açılmaz ama Harun'un Reşid'in yanında bu hadisi şerifi okumuşlar. Okuyunca demiş ki ya şu ilmiyle amil Müslüman alimin kabrini açamayız ama adaletli hükümdarın da madem toprak yemiyormuş acaba yemiyor mu? Şu nuşrevanın kabrini açalım demiş. O şey ya İslam'dan önce gelmiş birisi. Onun kabrini bir açalım bakalım demiş. Efendim açmışlar bu hadisi şerifi okuduktan sonra yani Harun'un Reşid'in yanında alimler okumuş bu hadisi de onun üzerine. Açmışlar bakmışlar ki terü taze aynen duruyor hocamız cennet mekan anlatmıştı gelmişler demişler ki Süleymaniye'de kabirlerin yerini naklediyoruz sizin hocanızın da kabrini şu tarafa alacağız gelin cenazenin naklinde bulunun demişler hocamız kendisi de gitmiş oraya o kendisinden halvet çıkarttığı Mustafa Feyzi Efendi ve diğer efendim şeyler işte böyle sanki diyor idi böyle canlı gibi teni, şeyi o kadar sene geçtiği halde hiçbir şey olmamıştı diyor. Oradan aldık diyor. Öbür tarafa, öbür kabre yatırdık diyor. Neden? İlmiyle amil olan, ehlullah olan, ehli Kur'an olan insanların hakikaten demek ki toprak çürütmüyor. Allah'ın böyle hikmeti.